henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçek müminler, ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda,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 Müslümanlığınızı benim başıma kalkmayın. Bilakis sizi imana erdirdiği için Allah sizin başınıza kalkar. Eğer doğrulardansanız Allah'a minnettar olmanız gerekir. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin görülmeyen esrarını bilir. Allah yaptıklarınızı görür. Sadakallahu l-ansip.